Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Konuğumuz Galaxy S20 FE yani Fan Edition. Geçtiğimiz günlerde bu telefonun Türkiye etkinliği gerçekleşti. Ve biz de o Türkiye etkinliğinde yer aldık. Ve telefonla ilgili ilk görüşlerimizi sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Hemen ertesinde bu telefonu incelememiz için bize gönderdiler. Fakat fark ettik ki bize gelen model S20 Fan Edition... 5G ülkemizde satışa sunulan modelde ise şu 5G ifadesi bulunmuyor arkadaşlar. Peki bu 5G ifadesinin bulunmaması ne anlama geliyor? Hemen sizlere belirtelim. Bildiğiniz üzere Samsung'un Yonga seti kullanımı tarafında farklı bir stratejisi var. Amerika Çin gibi ülkelerde Qualcomm tavanlı Yonga setleri kullanılırken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ise kendi ürettiği üst seviye Yonga seti olan Exynos 900 90'ı kullanıyor şu anda. Dolayısıyla ülkemize satışa sunulacak olan fan Edition modellerinde Exynos 990 Yonga seti bulunacak. Fakat bize gelen fan Edition versiyonunda ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 865 Yonga seti bulunuyor arkadaşlar. Bu Yonga seti haricinde iki modelin yani 5G'li ve ülkemize satışa sunulacak olan 5G'siz modellerin arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Bunu sizlerle hemen incelememizin başında paylaşmış olalım. Bizim incelediğimiz telefon Snapdragon 865'li versiyonu olduğu için hani performans seslerinde vesaire alacağınız telefonla ufak farklılıklar olabilir. Bu farklılıkların temel nedeni ise arkadaşlar Snapdragon 865'in performans seslerinde Exynos 990'dan daha iyi puanlar Almış olması. Tabi burada böyle uç farklılıklardan bahsetmiyoruz. Sonuçta ikisi de üst segmente hitap eden Yonga setleri ve hala hazırda Google Play'de üst seviye modelleri zorlayacak olan herhangi bir uygulama ya da oyun bulunmuyor. Bu bilgiyi sizlere verdikten sonra biraz telefonun özelliklerinden bahsedelim ve incelememizin detaylarına giriş yapalım. Arkadaşlar öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Samsung geçmişte de bir FE yani Fan Edition versiyonu çıkarmıştı. Hatırlayacağınız üzere Galaxy Note 7 F modeliyle satışa sunulmuştu. Fakat arada biraz farklılıklar var. Buradaki Fan Edition'ın yaratılış sürecinde Samsung kullanıcılara dedi ki biz biraz daha böyle bir light bir model yapmayı düşünüyoruz. Sizce telefondan hangi özellikleri çıkartalım? Telefonda yani S20 üzerinde ne gibi sadeleştirmeler yapalım? Ve nasıl bir telefon satışa sunalım diye sordu. Ve kullanıcılar da Samsung'a çeşitli geri dönüşlerde bulunurlar. İşte şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı, şuradan da fiyat biraz daha kırpılabilirdi. Bu özelliğin olması çok da umurumuzda değil, olmasa da olur vesaire gibi dönüşler oldu. Ve da bu dönüşleri baz alarak Galaxy S20 Fan Edition'ı üretti ve bence güzel de oldu. Öncelikli olarak arkadaşlar telefonumuzun tasarımıyla incelememize başlayalım. Samsung'un son dönemde satışa sunduğu üst segment modellerde delikli ekran tasarımını görmeye alıştık ki... Fan Edition'da da bu delikli ekran tasarımıyla karşılaşıyoruz. Çerçevelerin oranı gayet güzel. Yani böyle aşırı kalın çerçevelerden söz etmek mümkün değil. Sadece alt çerçevenin bir tık kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ki biraz daha önce olsa çok daha böyle göze hoş görünürmüş arkadaşlar. Ekranın parlaklığı vesaire canlı renkleri beni gayet tatmin etmeyi başardı. Yani telefonu şöyle kullandığınız sürece göz alıcı durduğunu söyleyebilirim. Hani renklerin kısık olması ya da öyle aşırı cırtlak renkler falan vesaire sizi rahatsız etmiyor. Gayet renk oranının, renk doygunluğunun dengeli olduğu bir ekrandan bahsedebiliriz. Yani Fun Edition'ın ekranı kesinlikle sizi de tatmin edecektir arkadaşlar. Bu bilgiyi hemen sizlerle paylaşmış olalım. Telefonun sol tarafında hiçbir şey yok arkadaşlar. Buraya Samsung herhangi gibi giriş çıkış vesaire yerleştirmemiş. Sağ tarafında ise ses açıp kapama ve power butonunun olduğunu görüyoruz. Alt kısımda bir Type-C girişimiz bulunuyor. Üst kısımda ise... Sim kart yuvamız bulunuyor. Telefonda 3.5 milimlik giriş yok arkadaşlar. Bunu size yeri gelmişken hemen belirtmiş olalım. Arka yüzeye geçtiğimizde böyle pürüzsüz bir yüzeyle karşılaşıyoruz. Cam vesaire söz konusu değil bu yüzeyde. Ama cam olmamasına rağmen ters şarj özelliği ve kablosuz şarj özelliğinin olduğunu da belirtelim. Burada dikdörtgen içerisine alınmış bir üçlü ana kamera modülüyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde flaş ışığı da bu modülün içerisine yerleştirilmiş durumda. Tekrardan ön tarafa geçtiğimizde ise ekrandan biraz daha bahsetmek istiyorum ben. Bu ekran arkadaşlar 1080x2400 piksel çözünürlüğünde ve 6.5 inçlik süper AMOLED bir ekran. HDR10 Plus desteğine sahip 120 Hz ekran yenileme hızını da bizlere sunuyor. Bu ekranın piksel derinliği ise 407 ppi dolaylarında Always On teknolojisini destekliyor. Ekran gövde oranı ise %84.9 yani %85 diyebiliriz. Örneğin arkadaşlar bu oran Note 20 Ultra'da %91 hatta %92 seviyesindeydi. Dolayısıyla burada çerçevelerin biraz daha kalın olduğunu söylemek mümkün ki. Gerçi Note 20 Ultra'da görünüm açısından hayli kendini aşmış bir telefon ki fiyatı da bu telefonun eşi katı zaten. Evet Ekran tarafını bir kenara bırakacak olursak arkadaşlar, dilerseniz teknik özelliklere geçelim. Dediğim gibi benim bu kullandığım telefonda Snapdragon 865 Yonga seti bulunuyor. Fakat ülkemize satışa sunulan modellerde arkadaşlar, Snapdragon 865 değil, Exynos 990 Yonga seti bulunacak ki bu Yonga seti de kötü değil, bunu da sizlere söylemiştim zaten. RAM tarafında 6 ve 8 GB'lık iki farklı opsiyon yer alıyor. Dahili depolama tarafına baktığımızda ise arkadaşlar 128 ve 256 GB'lik iki farklı opsiyonun bizleri beklediğini söyleyelim. Hala hazırda Samsung'un sitesinde ön siparişte bu telefon ve telefonun fiyatı da 6499 Türk lirası arkadaşlar. Samsung'un sitesindeki modelin dahili depolama hafızasının 128 GB olduğunu da sizlerle yeri gelmişken paylaşalım. Evet telefonun genel itibariyle Ekran ve tasarım özelliklerinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ele gayet oturan bir yapısı var. Yani sizi rahatsız etmiyor. Ama hani biraz kalın gibi duruyor arkadaşlar açıkçası. Hani ne bileyim ben e, kılıfsız kullanmama rağmen sanki biraz kalın gibi geldi bana. Dolayısıyla bu hissiyatı da verdiğini söyleyebilirim. Cam değil arka taraf. Ben hani cam olmasını da çok sevmiyorum açıkçası akıllı telefonlarda arka yüzeyin. Dolayısıyla bu beni tatmin etti ama arka Kapak tasarımı çok sade kalmış. Yani ne bileyim burada biraz daha oynamalara vesaire yer verilse bence biraz daha şık durabilirdi. Ee, hani ön taraftaki o şıklığın telefonun arka tarafına yansımadığını söyleyebilirim. Gelelim kamera kurulumuna arkadaşlar. Bu telefonda f1.8 diyafram aralığına sahip 12 megapiksellik geniş açılı bir kamera bulunuyor. Ona 8 megapiksellik bir telefoto kamera ve 12 megapiksellikte ultra geniş açık kamerası eşlik ediyor. Dolayısıyla... Kamera tarafında öyle aman aman diyebileceğimiz bir özellikler tablosu yok. Fakat günü kurtaracak fotoğraflar çekebiliyorsunuz bu telefonla. Evet gördüğünüz üzere hani fotoğraflar çok kötü değil. Dediğim gibi günü kurtarıyor arkadaşlar. Hani fotoğraf çekerken zoom olsun ne bileyim yakın çekimlerde olsun vesaire sizi çok fazla üzen bir telefon değil. Ayrıyetten şunu da belirtmek istiyorum size. Video tarafında da gayet başarılı çekimler yapabiliyor bu telefon. Ee, genel itibariyle... 4K tarafında 30-60 FPS değerini alabiliyorsunuz. 1K'da ise FPS değeri biraz daha yükseliyor. Ön tarafta da 32 megapiksellik bir selfie kamerası var. Bu kamerada da yine 4K'lık videolar çekmeniz mümkün. Evet, gelelim telefonumuzun batarya kapasitesine. Bu telefonda arkadaşlar 4500 miliamperlik bir batarya bulunuyor. 25 Watt'lık hızlı şarj desteğimiz var. Kablosuz şarj tarafında ise 15 Watt'ı destekliyor. Ters şarj özelliği de var arkadaşlar bu telefonda. Reverse şarjda da 4,5 Watt'lık. Şarj desteği sunduğunu sizlere söylemiş olalım. Genel itibariyle toparlayacak olursak açıkçası arkadaşlar ben Fan Edition'ın fiyatı dahilinde beğendim. Bu telefon 6500 lira gibi bir fiyata sahip ki yurt dışı fiyatı arkadaşlar 700 euro civarlarında muhtemelen bu telefon yakın zamanda zamlanabilir. Malum dolar kuru, euro kuru hayli uçtu. Dolar 8 liraya falan dayandı. Euro zaten 9 liraya geçti. Yani yurt dışı fiyatının 700 euro olduğunu varsayarsak arkadaşlar yani 700 direkt 9'u çarpsanız bile 6300 lira gibi bir fiyat çıkıyor karşınıza ki hani Samsung bu telefonu ülkemizde bence ucuza satışa sundu. Eğer şu aralar bir telefon alma düşünceniz varsa gerçekten ben Fun Edition'ı almanızı öneririm. Çünkü bu fiyata arkadaşlar artık orta segment modeller satışa sunuluyor. Dolayısıyla Samsung'un bu fiyata üst segment bir model sunması satışa beni şaşırttı. Çünkü biliyorsunuz kısa bir süre önce hani Xiaomi Poco X2 Pro'yu satışa sunmuştu. O da 6500 lira gibi bir fiyat belirlemişti. Biz demiştik Aa, bu fiyata amiral gemisi modeli olur mu vesaire. İşte onu da yaptı şimdi ve gerçekten şaşırttı bizi de. Ben Samsung'un açıkçası bu telefona böyle 7000-8000 civarında bir fiyat belirlemesini bekliyordum. Fakat 6000 seviyelerinde bir fiyat belirledi. Eğer şu aralar bir telefon alma ihtiyacınız varsa, düşünceniz varsa fan edişini değerlendirebilirsiniz. Bence gayet makul bir seçenek diyebilirim arkadaşlar. Evet bu videomuzda genel itibariyle Fan Edition'ın özelliklerinden ve kullanımından bahsetmeye çalıştık sizlere. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri YouTube hesabımızdan da mutlaka takip ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde güzel çekilişlerimiz falan da olacak çünkü bunların da şimdiden müjdesini verelim sizlere. Telefon hakkında herhangi bir soru takıldıysa kafanıza bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz biz de elimizden geldiğinde cevaplamaya çalışırız arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın